Merhaba, biyolojik çeşitlilik konusundaki bölümümüze hoş geldiniz. Benim adım Rich Moy, Kaliforniya Bilim Akademisi'nde omurgasız hayvan bilimi küratörüyüm. Biyolojik çeşitliliği araştırmak, açıklamak ve sürdürmek Kaliforniya Bilim Akademisi'nin misyonunun temelidir. Bu bölümdeki videolar gezegenimizin neresinde olursanız olun sizinle bilgimizi paylaşmanın harika bir yolu. Derslerin yapısı ve içeriği hakkında başlangıç materyallerini okuyarak ve elbette ders videolarını izleyerek daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Her bir konuyu ayrı ayrı anlattık ki böylece konuları istediğiniz sırayla izleyebilirsiniz. Yani tıpkı bir takım adadaki adaları istediğiniz sırayla gezebileceğiniz gibi. Videolara eşlik eden eğitsel ve tamamlayıcı gereçler, öğrenim deneyiminizi zenginleştirmek amacıyla geliştirildi. Umarız, Kaliforniya Bilim Akademisi Takım Adası'ndaki tüm keşiflerinizden keyif alırsınız.